horbalar, yemekler dev kazanlarda hazırlandı, tek tek dağıtıldı. Ankara Etimesgut Belediyesi Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Aşevinde her gün 3 çeşit yemek pişirildi, el değmeden pideler üretildi. Pandemi nedeniyle toplu iftar veremeyince yedi farklı noktada yemek dağıtıldı. Dışarı çıkamayan yaşlı, engelli ve mültecilerinse evlerine servis yapıldı. Bilyasyon ve emniyet görevlileri de iftarlık ve sahurlukları teslim etti.